Hepimizin hayatına bir yetenek yarışmasıyla konuk olan Bilal Göregen şu anda tüm Türkiye'nin gündeminde oturmuş durumda. Bütün Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya Bilal Göregen'in yaptığı çalışmaları konuşuyor. Bu videomuzda sadece Bilal Göregen'in hayatını değil, sahip olduğu engelinin başarılarına engel olmaması adına çalışan bir insanın hayatını anlatacağız. Gelin isterseniz hep birlikte Bilal Göregen'in hayatına biraz daha yakından bakalım. Aslen Bitlis'te olan Göregen 1988 yılında Hatay 4 Yolda görme engelli olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini 4 Yolda tamamlayan Göregen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Ancak müzik çalışmalarına odaklanmak için üniversite öğretimine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Kendine has darbuka çalma stiliyle 10 yıl önce katıldığı Yeteneksizsiniz Türkiye programı ile adını duyuran Göregen, daha sonra çeşitli televizyon programlarında, etkinliklerde ve İstanbul'un meşhur meydanlarından birinde Darbuka çalarken insanların karşısına çıktı. Aslında hepimiz Bilal Göregen'i Yeteneksizsiniz programından tanıyoruz ve Yeteneksizsiniz programında elde ettiği başarıdan sonra hayatımıza konuk oldu demek daha doğru olur. Tüm bunlardan sonra kendisine bir YouTube kanalı açtığı ve milyonlarca kişiye ulaştı yaptığı eserler Darbukas ile yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak da geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Bilal Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak için 1989'da Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitimia'nın en ünlü şarkısı devas Polka'yı halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla YouTube kanalına yükledi. Ardından Covid-19 pandemisi çıktı. Bu video eski bir videoydu fakat pandemi çıktıktan sonra insanlar hepsi evde olunca bu içerikleri tüketmeye başladılar ve Bilal Göregen bir anda Türkiye'nin hatta dünyanın gündemine oturmuş oldu. Özellikle pandemi sürecinde sosyal medyadaki mizah platformlarında Kedi Gif'e eklenerek montajlanan videolarla başlayan Cat vibing akımına, Göregen de Levas Polka videosuna Kedi Gif'e ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu. Şarkının kedili versiyonu 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaştı ve bu video bir ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Görege'nin çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin eğlencesi olmuştu. Göregen, Covid-19 gölgesinde ve gergin geçen Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi. Şimdiki hayalim Amerika Devlet Başkanı Joe Biden'a darbuka çalmak diyen Bilal Göregen'in de başarıları bununla sınırlı kalmadı tabi. Öte yandan Portekiz Liginde Paços Ferreira ile Famaliasio arasında 3 aralıkta oynanan maçta ev sahibi Paços oyuncuları 2-0 galibiyet gollerini Bilal Göregen'in müziğiyle kutladı ve stadyumda Bilal Göregen'in şarkıları çalmaya başladı. Ve dünyada bir ilki de gerçekleştirdi. YouTube bu çıkışın farkına vararak resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaşarak kullanıcılarını Bilal Görege'nin kanalına abone olmaya ve müzik dinlemeye davet etti. Bu dünyada neden ilk oldu? Daha önce storylerde birçok Türk influencerı paylaşmıştı YouTube fakat ilk defa Akışta bir gönderide post olarak bir Türk influencerı, bir içerik üreticisini, bir müzisyeni paylaştı. Bu da dünyada ilk olmuş oldu. Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasına dönelim. Yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasında birinci olduğu takdirde gözlerinde damar bulunmadığını ve bu yüzden de görme engelinin olduğunu belirten Bilal Göregen, ''Eğer birinci olsaydım gözlerimi ameliyat ettirecektim.'' diye bir açıklama yapmıştı. Fakat o yarışmada ikinci oldu. Pes etmedi. Çalıştı, çabaladı ve şu anda tüm dünyanın ilgi odağı olmuş durumda. Yüklediği her video milyonlarca kullanıcının beğenisine sunuluyor. Peki Bilal Göregen, yeteneksizsiniz Türkiye yarışmasında ikinci olduğu zaman tüm umutlarını kaybedip ben başaramadım deyip bir köşeye çekilseydi bugün onun başarılarını görebilir miydik? Ya da biraz daha basite indirgeyelim. Ben insanlardan farklıyım, benim engelim var diyerek Hiçbir şekilde müzik dünyasına adım atmasaydı, hayallerinin peşinden koşmasaydı, biz bugün Bilal Göregen'i tanıyor olabilir miydik? Burada çıkarmamız gereken tek ders şu. Eğer siz bir işte kararlıysanız, bir şey yapmak istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, o başarının önünde Hiçbir engel duramaz. Önemli olan başlamaktır. Başlayıp hayallerinizin peşinden koşmaktır. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bilal Göregen oldukça dikkatimi çeken birisiydi. Tüm dünyanın da dikkatini çekti tabii. Ve ben de bunu sizlere anlatmak istedim. Çünkü çok farklı bir hayatı ve e, azmedip çalışıp başarıya ulaştığı bir hayatı var. Kesinlikle şans eseri hayatımıza dahil olmuş birisi değil. Öncesinde birçok emek ve altyapı söz konusu. Ben de bu videomda sizlere Bilal Göregel'i anlatmak istedim. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.